Karşıdan hocam. Nelerdir bunlar? İnme aslında e, çeşit e, olarak sebepleri üzerinden çeşitlendirilebilir. E, gerçekleşme şekli üzerinden e, bizim beynimizde bir damarın e, bir şekilde kanaması sonucu oluşan inmeye hemorajik inme diyoruz. E, şu veya bu nedenle olabilir bu tabii. E, nedenlerine e, girebiliriz ileriden. E, i̇kinci yaygın sebep ise... E, ilgili beyinde bir bölümü besleyen, ilgili damarın pıhtıyla veya başka bir şeyle tıkanması neticesinde olur. Sonuçta her halükarda beynin belli bir bölümü gerek damarı tıkandığı için gerekse kanama nedeniyle fonksiyonunu kaybeder. Dolayısıyla temel olarak iki çeşit inme sebebimiz var. Hemorajik ve iskemik inme.